Evet, öncelikle herkese bir tekrar hoş geldik diyelim. Yani ben herhalde bir özür borçluyum önceye. Yani o kadar katı geldim ki ben buraya ve tatile geldim açıkçası. <gülüyor> yani bu şifacı grubunda da olmayan birisiyim ama yani önce hocam, kıymetli hanımlar, beyler, gençler, küçük bir çocuk da, vardı, onu da hatırlıyorum. Ya ben. Hakikaten büyük bir özür borçluyum yani. Şimdi yattığım yer, oturduğum yerden beni aldı başka bir deryaya götürdü. Yani e, tarifi mümkün değil ya. Biraz tarif edemeyeceğim herhalde ama e, dün başımdan bir iki olay geçti. Ben işte yürürken bir yere çıktım. Sonra o tepeden küt diye düştüm. Aban dedi ki herhalde sen çok kapattın kendini ya. Ne kadar, ne kadar kendinden uzaksın ya kendine geldi diye Kendine gel. Ya sen bu değilsin dedi. Yine cezalandırdı. Kıymetli bir hanımefendi var orada. Ben dün akşam iki bayanla beraber üçe kadar ateşin başında mavi O kadar etkiledi ki beni. kendisi ben bir hitapta bulundum. Pek oralı olmadı ama ben işte Bilge Kadın dedim. Onun bir başka bir ismi de var. Yani bir zeryaya girdiğimin farkında değilim ya. Yani ama